Elinizde yarım tabak elmalı turta kalmış ve siz küçük kardeşinizi iyice turta miktarının iki katını yemek istiyorsunuz. Peki, afiyet olsun. Aç gözlük kötüdür. Ama Aman. annenize de tabii ki bir dilimi ayarlamanız gerekiyor. Anneniz için ayırdığınız dilimin ölçüsü 30, 30 derece. Kendinize kestiğiniz turta diliminin ölçüsü derece olarak ne kadardır? Bu sorunun üstesinden gelebilmemiz için birkaç şey hatırlamamız gerekiyor. Önce bir dairedeki açıları hatırlamalıyız. Dairenin tamamının, dairenin tamamının açı ölçüsü 360 derece. Bizimse burada sadece bir turtanın yarısı var. Şimdi bunu biraz daha farklı bir şekilde çizeyim. Buradan başladığımızı düşünelim. Bütün bir turtamız olsaydı tüm turta 360 derece olacaktı ama elimizde sadece yarım turta var. Yani elimizde sadece 180 derece var. Daha net görebilmek için farklı bir renkte çizelim. Elimizde sadece 180 derecelik bir turta kalmış. Şimdi bunu aklımızı bir köşesinde tutarak turtayı kendimize kardeşimize ve annemize ne şekilde paylaştıracağımızı düşünelim. Önce bazı değişkenler tanımlayalım. Diyelim ki x kardeşimin kardeşinizin alacağı turtanın açı ölçüsünü temsil ediyor olsun. Bu kardeşin turtasının açı ölçüsü, Peki sizin yiyeceğiniz turtanın ölçüsü ne olacak? Burada sizin kardeşinizin yediği turta miktarının iki katını yemek istediğini söylenmiş. Öyleyse 2x de sizin yediğiniz turtanın ölçüsünü temsil eder, değil mi? Aslen yediğiniz turtanın açı ölçüsünü ifade ediyor. Anneniz ne kadar turta yiyecek? Anneniz için kestiğiniz dilimin ölçüsü 30 derece olarak belirtilmiş. Annenizin dilimi bunun gibi bir şey olacak. O zaman kardeşinizin yediği turta miktarı x artı sizin yediğiniz turta miktarı 2x artı annenizin aldığı turta miktarı 30 derece bu yarım turtaya eşit olacak. Hepsi birlikte bu yarım turta edecekler. Tabii bütün bunların açı ölçüleri olduğunu hatırlayalım. Öyleyse tüm bunların toplamı 180 derece eşit olacak. Bunu görselleştirmek için şuraya çizelim. Burada bahsi geçen bir yarım turta. 30 derecelik bir miktarı annemize ayırdık. Burası 30 derece. Kardeşiniz bir miktarını yiyecek. Kardeşinizin yiyeceği miktarı da şöyle çizelim. Bu x kardeşinizin yiyeceği miktar. Siz de onun iki katını yiyeceksiniz. Bu da 2x. x bu açının ölçüsü ve 2x de bu açının ölçüsü. Gördüğünüz gibi 30 derece artı x artı 2x ya da x artı 2x artı 30 derece bunların toplamları 180 dereceye eşit. Şimdi bu eşitliği sadeleştirmeyi deneyelim. Bir şeyden bir tane ve yine aynı şeyden iki tane daha varsa o şeyden toplamda 3 tane olur. Yani 1x artı 2x 3x eder değil mi? Bu durumda 3x artı 30 derece, 180 dereceye eşit olacak. x'i bulmak için iki taraftan da 30 dereceyi çıkaralım. Eksi 30, eksi 30, sonuçta 3x 180, eksi 30, 150 dereceye eşit oluyor. Şimdi iki tarafı da 3'e bölebiliriz. Bölü 3, bölü 3 x eşittir 150 derece, bölü 3, 50 dereceymiş. x eşittir 50 derece. Ama dikkat edelim, burada sorulan x diliminin açısı değil. Burada sorulan sizin ne kadar turta yiyeceğiniz. Yani sizin turta diliminizin açı ölçüsü. x kardeşinizin diliminin ölçüsü, sizin yediğiniz onun iki katı. Peki, eğer x 50 derece ise, 2x 100 derece olacak. Demek ki sizin alacağınız dilimin açı ölçüsü 100, 100 derece. Şimdi turtamızı tekrar çizelim. Eğer yarım turtamızı şöyle çizersek, 30 derece anneniz için, 50 derece kardeşiniz için ve bunun iki katı da sizin diliminiz oluyor. Afiyet olsun, 100 derece.